Sabah 9'dan beri ben bu telefonla uğraşıyorum. Abi tamam, sabah kamera çoluyor. Arka, Arka kamerada mı sorun? Abi da. tamam önü kullan sen sıkıntı yok. Abi kamerayla da rahat. Abi vallahi azıcık bak. Ben sana uygun fiyata veriyorum bak. 100 liradan ben indiriyorum benden. 3.400. Kırılmazını takıyorum. Kılıfını veriyorum. Al git. <gülüyor> 4. iPhone 11 5.000 liraydı değil mi abi? <gülüyor> 4. Tamam abi. Hadi bismillah. 110 aşağı çekebiliriz. Çekemeyiz abi, çekemeyiz, çekemeyiz, abi. Çekemeyiz. bu dip fiyat. Bu dip fiyat. İyi çalış işimizi yaptık. İyi satış yaptık. Kazandık mı battık mı abi? Merhaba, hep tekrar takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, bu videomuzda bir günlüğüne komple satın aldım abi. Bu sefer yani durmuyorum yerimde. Hadi, Her hadi. zaman olduğu Aç gibi. Aç kepenkleri, Kepenkleri bir açalım abi. Dükkan Sınav. bizde abi. Bugün ortağım. Bak. Bugün buraya denk gelen takipçiler, büyük eşya'da herkese acayip indirim yapacağım. Bu arada Tahran CSM'deyiz. Engin abi sağ olsun bize, abi. müsaade etti. Engin abi. iPhone 11 5000 liraydı değil mi abi? <gülüyor> 4, tamam abi. Hadi bismillah. <gülüyor> Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. iPhone 7 Plus. 7 var elimde, bak tertemiz, noktasız yeni geldi. Evet, evet. 128 bu <gülüyor> Arkada <gülüyor> bunun da iki kamera var, bak 1, 2. Ben 7 Plus var. Tamam, 7 Plus'ımız plus plus plus var mı? tane elimizde var. 0 bak. Noktasız bu da arçası varları sıkıntı yapalım. yok. Bu <gülüyor> <gülüyor> 3000 lira, 3500 lira, bu kaç lira var? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen, bu tertemiz, bu harbiden noktasız dediğimiz cihaz. İkisi <gülüyor> 32. 32 yeter bence. Yetmez işte, ben de zinsiyorum. <gülüyor> ben sana uygun fiyata veriyorum bak. 100 liradan ben indiriyorum, benden. 3-400. Kırılmazını takıyorum, kılıfını veriyorum. Al git. 4, Aman, şöyle şey. bir şey ben aldım. 32 GB. Ona kırıldı. Nasıl takacağız? Bir de teşhir tamam, ürün. Kullanılmış şey ürün değil. değil. Garantisi biziz. Birliği birliği birliği biziz birliği birliği o zaman? Garantisi biziz. Tamam, birliği birliği tamamen <gülüyor> biziz. <birliği Yani> olsam <gülüyor> ben olsam bizden alırdım <gülüyor> yani. Şöyle bir bildirim <yıldır> vereyim <gülüyor> size. 33'lik neden yetmez? Yıllardır 32'lik <gülüyor> kullanıyorum. Yani bu şeyden çıkmak için yüzdü bir sene, yüzdü bir sene arıyorum. 5 TL, 10 TL'ye saklama alanı var. 50 GB. Ya araç oduyorsun, boş yere. 5-10 lirayla çıkışın çabı. Artı 1 lira oynamasından da böyle teşhir temiz bir şeyler Ulan benim bir Şim haber bir vermem lazım abi. abi, çünkü ben 128'lik tamam, için geldiğimde. Tamam, ben. sen düşün gel. Kolay gelsin. Tamam. Eyvallah, ben sağ sağ bir saat Hiç tutuyorum var sana. Uyurum hoş geldiniz. Merhabalar, iPhone 12 var. alacağım. Var. iPhone 12. Evet. Bu mini model. Hayır. hayır, hayır 12 yok normal. Yok normal. Ben ya görmedim. Çok çalıştık abi. <gülüyor> <çalıştık gülüyor> Doğru daha gözürse. Abi bir dakika masada bir şeyler var Onlara bakmadın sen bak. Burada güzel. <gülüyor> abi üçünü de versen sana kötü bir haberim var. Bize yine <gülüyor> de para vermen lazım. <gülüyor> <gülüyor> iPhone 12 alabilmen için. iPhone 11'inin senin 6000 liraya alıyoruz. AirPods Pro'yu da 1 buçuktan alırız. Kaç abi? Sattığımız paraya mı alıyor? Pro diyor ama. Sattığın para olamaz senin. Bak Ondur şimdi Dur abi veriyim, şimdi veririm sana. abi şimdi şöyle bir şey var. Pro ikinci de çok değer kaybediyor. <gülüyor> Aynen. Sen kaç alıyorsun? Bilmiyorum. Mesut 12'yi neye verelim? 10.300'e veririz abi. Ha bunu da sana Web Tekno indirimi yapıyorum. 1.000 lira bırak abi masaya. Hayırlısı olsun. Biz onu aşağı çekeriz. Çekemeyiz abi çekeceğiz, bu, bu, bu dip fiyat. Bu dip fiyat. Hayır ben 900. Ustam 900'ü ver. Evet. El sıkışalım. Hayırlı tamam, uğurlu olsun. Hayır 900. Hayırlı, Hayırlı uğurlu olsun. Ben bir parayı alabilir miyim? Mu abi Nakit mi abi para? Işim. İlk alışverişimizi yaptık. İlk satışı yaptık. Evet. kazandık <gülüyor> mı, battık mı abi? Siftaha atıyorum, bak. daha şöyle attım abi. Hadi bakalım. Adaylı olsun. Dedi geliyor Ozan'cığım. Gelsin abi. Geleceği varsa göreceği de var. Alo, Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz. İki tane cihaz istiyorum İki ama şey olsun, uygun yolda. Ne kadar uygun mesela? Bütçeniz ne? Ya bütçem şu anda 2000, 2200 civarında. Abi, abi sana tane. alo desin bir şey. Ver abi. LG K8. Süper! Abi bak şimdi bunu alıyorsun. Hayatında hiç daha iyi alo demediğine eminim. <gülüyor> o kadar güzel alo diyeceksin ki bu cihazlarla. İnanamazsın tamam, ya. Mükemmel bir kasası var. Hafif tırtıklı. LG zamanın en iyi üreticilerinden. Kutumuzun içine kulaklık var bak. Apple koymuyor bunları şu an. Hiçbiri yok Apple'lı. Apple bir tane kablo koyuyor araya, onunla ayıp olmasın diye araya koymuş. Tim, Bunlar sıfır mı? Sıfır bunlar. Ne kadar yapalım sana? ikisini söylediğin rakama veririz. 2 bin lira. 2 e veririz ikisini. 2 lira. Ben ama bütçemi şey söyledim, karlakövete yapalım. 2,5 dedin, 2,5 yaparız 2,5. İkisini. Şöyle yapalım, ne senin dediğin, ne benim dediğim. Yani abi 2.200 abi. bak, pandemi abi, sebebiyle el ele tutuşamıyoruz şöyle. 2.200 okey miyiz? Okeyiz, hayırlı olsun. Hadi bakalım 2.200 anlaştık Ayrını ama görelim. Allah razı olsun, parayı var, kimden var, alırsan şey sayacaksın. Ne yazıyorsun Ozan? Abi webtekno.gsm, ilk siftah. Bugünün tarihini de yazalım. Kimin en gözüken yerine şurası. Aynen, as abi tepeye. Mis gibi abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hep Tekno Cihan. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Aksesuar var mı? Var. iPhone orijinali var. Yan sanayisi var. Çakma. O, Çakmalar o. nerede? Çakmacı bizim takıpçı herhalde. Nereye biz bozduk için artık? Çakmalar. Bizdeki mı? yan sanayiler orijinalden orijinali. daha kaliteli. Orijinali. Bizdeki. Orijinali. Bizdeki. Orijinali. Özel getirdik. Bunlar 60 lira. Gene özel bir ufak bir indirim yaptırabilirsin. Orijinali var mı elimizde? Orijinali de var efendim. Ne Vay kadar bu orijinal? Onları fiyatı 160. Peki, onu orijinal alayım. Ben olsam orijinal alırdım. Aile söyle. Helal olsun. Helal olsun. Aile bir şeysiniz. <gülüyor> bravo. Helal olsun. İyi günler bir kullanın. İnşallah bozulmaz, kaybolmaz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Aynen abi. Alo selam hoşgeldiniz bilgisayar alacak ama bu ilanda hiç bir bilgisayar vardı. Hiç bilgisayar dükkanda mı? Sıfır olan abi. Evet 0. Orada ilanda ne görüyorsunuz o? Fazlası var bu arada. Ne kadar olacaksa. Sen ne gördün ilanda? İlanda ben 7000 lira gördüm. İlanda yazan fiyattan verelim sana. Aha. Buraya kadar gelmişsin. Çanta de... hediye çekebilirsiniz yanında. Çantamı heletim. Nasıl seç çanta? abi? Diyorum yanında çanta da istiyorum. istiyorum. Yeni nesil pazarlık. 7250 lira. Yok. 7100. Çanta benden. 7000 çanta. Kılıf da vereceğim. Tak kılıf istemiyorum. Çantayı Ekranı değiştireyim, telefonu değiştireyim. Bu olur 12 vereceksem. 15000 liraya anlaşalım o zaman. Cihazını alırım. Ya. Patron arkada çok heyecanlandı arkadaşlar. Bayağı imkan edeceğiz diye. Ya. Harbiden 7100 liraya anlaşalım. Tamam mı söylüyorsun? Çanta da vereceğim, bütün hepsini değiştireceğim. Çantayla birlikte 7000 Seni kır, kır, kırmayacağım, Tamam, kırılmaz istemiyorsan oldu. Evet. Hayırlı olsun. Çantayı alalım. Abi çok sevdim ben bu işi. Burada satış bitiyor direkt, arkadan şu ses bak. <gülüyor> Böyle yapıyorlar, geliyor. Bak geldi. Mükemmel bir olay ya. O zaman hayırlı olsun. Evet, teşekkürler. Dostlar, işler biraz durdu. Sıcak malum müşteri de gelmedi. Ne yapalım? Evet. Esnafız. Yenilmeye isteniyor. hazır mısın? Nasıl diziyorduk? Üst üste mas... Oho, ben bayağı iyi yere kapat arkadaşlar. Usta 2 çay alabilir miyiz biz? 3. Teknoloji editörlüğünden 4. Sağ tuttu. Bir daha atayım istiyorsan. At abi öyle zar mı atın? Oğlum ben harbiden bilmiyorum lan tavla. <gülüyor> Sen öyle ben sana göstereyim. Attım. 6-6 bak mükemmel taş. Biliyorsun 6-6 buradan bir kapı aldın abi kapattın. kapattım. Hızıklandın mı an? 6-6 attım bu arada çok epik bir olay değil mi bu? <gülüyor> tamam işte abi. Kim zar tutuyor acaba yani? <gülüyor> yani. Tavla dersleri için Zarlan arkadaşlar Instagram, sosyal medya hesaplarım biliyorsunuz. DM'ye beklerim. Müşteri geliyor lan. Ozan. Kalk. Evet. Uzan müşteri geliyor. Allah razı <gülüyor> olsun. Selam, selam. Aleykümselam. Aleykümselam. Abiciğim geçen hafta bu cihazı ben sizden aldım ama burada başka bir çocuk vardı. Ali var. Cihazı aldı Ali vardı. Abi, bir abi rica etsem senden maske takar mısın? Abi biz telefondan bahsediyorsan maske diyorsun. Allah razı olsun. Abi kapalı kapalı ben ben sabahtan beri bu telefonla uğraşıyorum. Tamam, tamam bir abi. servise ser gidiyorum, bir buraya geliyorum, bir bilmem birisi para istiyor. Allah razı olsun. Abi, abi geçen bak, hafta pahalıca. ben bu cihazı buradan aldım. Bir hafta daha oluyor bak bir şey söyleyeceğim çok ses yükseltmeyelim abi müşteriler. Srem abi geliyor. müşteriler var da ben mağdur durumdayım şu an ne yapabilirim? Ama rızası... şey sen abi biz iş yapmadık dinlenelim seni Abi şu an benim sorunumu nasıl çözeceğiz? Bana bu sorunu çöz Abi çözmeye... atma kurban olayım da. Abi zaten kamerası şey? bozuk Allah razı olsun. Abi bir sorun ya. ne usta? Sorun abi ne kamerası çekmiyor şu Aç. an. Bir hafta oldu da ben bunu 17 bin lira para verdim. Burada bu Ali diye bir arkadaş vardı. 17 bin <gülüyor> <aldım. lirayı> aldın ha? <gülüyor> 17 bin lira aldım. <gülüyor> servise bunu... gidiyorum servis diyor ki bana ait bir şey değil. Abi, sen bunu bize bırak. Sen bunu bize bırak biz servise götürelim. Abi ben ne kullanacağım böyle bir saçmalık mı var Allah razı Hoşçakalın. Yeah. Sabah 9'dan beri ben bu telefonla uğraşıyorum. Abi tamam, kamera yani. açılmıyor. Tamam, yani. yani. Arka kamerada mı sorun? Abi, abi tamam önü kullan sen sıkıntı yok. Ön kamerayla da. Allah razı olsun bak ben sinirden şu an gülüyorum. Yani benim şu an sorunumu nasıl çözebilirsiniz? Abi, abi tamam bağını bırak. Kurban abi. olayım bugün bak cuma günü cumartesi sabahı. Abi sen gazlı içer misin sen? Lütfen. Ben ne yapıyorum abi adamlar soğuk gazlıyla. Abi tamam halledeceğiz. Bak şimdi sen bir Ya adam adamın cebinde 7 milyonluk telefon var. Hiçbir sorunu yok. Ben 17 milyonluk telefon var. Abi ben de gerildim yani artık. Ne oluyorsa olsun yani. Abi Aile kapıdan girdiğinden beri elli kere on yedi bin, on yedi bin, on yedi bin, 17 bine bine bana on yedi bin lira verse hemen telefonumu iade etmek istiyorum istiyorlar. Ikin... Ver abi, yenisini ver, ver. Ver abi. Rahatladın mı? Rahatladım abi. Adını. Rahatladım adını. Abi bu neymiş ya? ya. Bak adam. şu anda rahatladım. Bana abi emine direkt telledin ya. Çektiriyorsunuz abi o zaman. Sen ben de 9'la sen niye koştun? Gel ben buraya. Abi. Bakayım abi ben abi, kusura bakmayın gram güvenmiyorum size. Abi sana sıfır telefon veriyorsun tamam. senden tamam. size güvenmiyorum yani. Tamam abi kırılmaz cam da istiyorsanız tamam, ben de taktırırım. Yok Allah razı olsun hiçbir şey yapmayın abi. Bütün bilgilerim bunda bak ha. O da olur aslında. <gülüyor> tamam taktırın tamam, Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> 5-6 saattir buradayız yaklaşık. Yaptığımız satışı yaptık. Güzel satış yaptık. Güzel fena ama bizler esnaf olmaz. Şimdi ben kasayı açıyorum abi. Burada bütün aldığımız para bir de bir 7000 da banka hesabına banka para hesabına göndermiştik. Geldi. Evet, 2400 de geldi buraya. 2400 oraya gitmiş. Hiç fena para kazanmamışız, bak burada 2, 4, 6... Oğlum elimizden mal da gitti ama öyle bir Şöyle bir 24'ümüz var abi, şurada. 2800 vardı burada, bunu hatırlıyorum zaten. Ne yaptı abi? 4000. ben bugün çok esnaflık yaptım. 5200 lira, bana. Matematik sorum. 5300, 5350 bir de 100 lira oraya sifta paramızı koyduk. 5450 artı 9000 lira havale, 5450 lira da nakit para. Güzel 1450 14 lira. Güzel bugün. Beni rahatlatır. Şükür be o zaman. Bugün ev ekmek alabileceğim en azından. Aynen. Güzel oldu bayağı. Engin abi davet edelim bir teşekkür edelim Engin bence. Abi. abi hoş geldin. Amca Teşekkür ederiz. Bizi? Eleman ihtiyacınız ne olursa biz hep varız. Bir ala geliriz. Artık çare yok, numara sonra siz O zaman Aynen. bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın diyelim. Hoşçakalın. kalın yanımızda bulunan diğer Web Tekno içeriklerini izleyebilirsiniz. Hemen Engin abinin orada bulunan butonlarda da kanalımıza abone olun, bildirimleri de açın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Görüşürüz.